Haba sevgili canlar dostlar ben Cem Kervan Bu hafta aldık Elimize Hurma Dağları Adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum Biliyorsunuz İsa Ruhullah Küdüs'e girerken Ki bir hafta sonra çarmıha Girilecek dara kaldırılacak Çekilecek ee, ama Küdüs'e girerken Halk çok sevindi Şahımız geldi medet ya Şah Sultanımız diye bağırıyorlardı ee, Ve Hakikaten coşkulu bir hava vardı Bizde Tabi daha fazla coşmalıyız, daha fazla coşa gelmeliyiz çünkü o bizim kurtarıcımız. Evet okuyorum. Ertesi gün Pesah denilen Kurban Bayramını kutlamak için Kudüs'e gelen kalabalık arasında bir haber yayıldı. İsa da Kudüs'e geliyordu, yoldaydı. Ellerini hurma dağları aldılar. İsa'nın geleceği yola onu karşılamaya çıktılar. Hep bir ağızdan şöyle heyecanla bağırdılar. Medet ya İsrail'in şahı, selamlar ola. Rabbin adıyla gelen mübarek ola. İsa bir sıpa bulup üzerine bindi. Tevrat'ta bu olayın olacağını dair çok evvelden bildirilen kehanet vardı şöyle. Korkma ey Küdüs halkı, işte senin şahın yaklaşıyor. Sıpaya binmiş, sana doğru geliyor. İsa'nın talipleri o sırada bu sıpa olayının, bu kehanetin gerçekleşmesi olduğunu anlamadılar. Ama İsa ölüp dirildikten ve Yüce Hakk'ın yanına miraca çıktıktan sonra olayı hatırladılar. Ve fark ettiler ki bu kadim kehanetler aslında İsa'nın hakkında yazılmıştı. Evet ve deyiş yazdım inşallah beğenirsiniz. Geldiğimize uğur dalları şan bir sıpaya binmiş geliyor aman medet diye ettik biz dalları şan bir sıpaya binmiş geliyor aman. Sığpaya binmiş geliyor aman Çıktık yola seni karşılamaya Hak'ın adı ile gelen İsa'ya aman Gelince başladık biz bağırmaya Şah bir sıpaya binmiş geliyor aman Sıpaya binmiş geliyor aman Tahırat olsun hak hünkârıma Övgüler olsun bu gelen şahıma aman Pirim sultanıma kurtarıcıma Şah bir sıpaya binmiş geliyor aman bir sıpaya binmiş geliyor aman. kurbanım tabibim pirim sultanım yerime ölmeye razı kurbanım aman bu cize eğleyen tek kurtarıcım şah bir sıpaya binmiş geliyor aman Sıfaya binmiş geliyor aman Geliyor aman Geliyor aman Geliyor aman Geliyor aman Medet şahımız diye bağırıyoruz. Neden? Çünkü bizi kurtardı. Günahımızdan, nefsimizden, bu dünyanın kötü yollarından bizi kurtardı. Şükrediyoruz. Adeta hurma dağları sağlayarak coşa geliyoruz. Evet beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyi verin. Abone olun, yorum yazın. Başka canlarla paylaşın videoyu. Ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, barışla kalın, coşkuyla kalın, esen kalın, Hoşça kalın.